Merhabalar 29 Kasım 5 Aralık haftasından herkese selamlar bu hafta çok önemli bir tutulmamız var haftanın gündemi oldukça yoğun hiç vakit kaybetmeden gündeme geçmek istiyorum bu arada kanalımla ilk defa karşılaşan veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse ve aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Şimdi bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor olacak. Öncelikle genel haftalık yorumu değerlendireceğiz. Sonrasında kısa kısa yükselen burçlara ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. 29 Kasım tarihinde Mars-Neptün üçgeni var. Mars 20 derece akrep burcunda, Neptün ise 20 derece balık burcunda bulunacak. Mars neptün etkileşimiyle beraber özellikle hayallerimiz, hedeflerimiz, içimize kemiren konulara dair bir adım atmak, bir harekete geçmek, belki risk almak veya cesaret göstermek gibi temalar ön plana çıkabilir. Hayalimizi gerçekleştirmek adına somut bir adım atmaya karar verebiliriz. Cesaret gerektiren durumlar varsa bu cesareti gösterebiliriz. İçsel bir motivasyonla ilerleyeceğimiz özellikle uzun zamandır kafamızı yiyen bitiren konulara dair artık e, harekete geçmek isteyeceğimiz bir gündemi açığa çıkaracak gibi gözüküyor. Bilhassa su ve toprak gruplarına destekleyici nitelikte olacak gibi gözüküyor bu görünüm. Yine 29 Kasım tarihinde Merkür-Kiron üçgeni var. Merkür 8 derece yay burcunda, Kiron ise 8 derece koç burcunda bulunacak. E, bu da özellikle e, bazı geçmişte bize söylenen sözler, cümleler, e, bizi yaralayan konular varsa, verilen sözler, tutulamayan sözler veya yani incitici bir takım kelimeler varsa... Bunları iyileştirmek ve şifalandırmak adına aslında yeniden bir iletişim fırsatı yakalanacağını gösteriyor. Belki geçmişte kırıldığınız birisi varsa bunu ifade edebilirsiniz. Aslında yanlış anladığınızı veya o şekilde hissetmemeniz gerektiğini fark edeceğiniz konuşmalar içerisinde bulunabilirsiniz. Yanlış sözleşmeler, anlaşmalar, görüşmeler yaşandıysa bunları telafi edebilmek veya şifalandırabilmek adına da bir takım imkan ve olanaklar sağlanacak gibi gözüküyor. Ee, oldukça keyifli yani burada kafamıza takılan bir soru varsa bir sorun varsa konuşup iyileştirmek, şifalandırmak, meseleyi çözmek adına e, çok güzel olanaklar yakalayacağız gibi gözüküyor açıkçası. 30 Kasım tarihine geldiğimizde Merkür-Satürn sekstili var. Merkür 8 derece yay burcunda, Satürn ise 8 derece kova burcunda bulunacak. Çok güzel açılarla aslında haftayı başlatıyoruz. Gerçekten Merkür Satürn etkileşimiyle beraber özellikle uzun vadeli bir konuya ilk adımları atmak, somut adımları atmak veya güven telkininde bulunmak veya güven arayışı içerisinde olmak gibi konular gündeme geliyor. Yani bir işe girmeyi düşünüyorsanız bu tarihte bir iş görüşmeniz varsa o çok uzun vadeli, çok güvenilir bir iş olabilir. Bir ilişkiye başlamak istiyorsanız keza yine aynı şekilde doğru iletişim teknikleriyle gerçekten güvenilir bir ilişki kurabilmeyi, sağlam temelleri olan ve her şeyin eline boyuna tartışıldığı, konuşulduğu veya birbirine bir takım taahhütlerde bulunan bir durum, ilişki veya bağlantı içerisinde olabileceğimizi gösteriyor. Ee, güzel anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler e, olabilir bu hafta itibariyle. Gerçekten iletişim oldukça açık olacağımız ve e, doğru iletişim tekniklerini kullanabileceğimiz bir hafta gibi gözükmekte. 30 Kasım tarihinde Güneş Kiron üçgeni var yine Güneş 8 derece yay burcunda. Kiron ise 8 derece Koç burcunda Merkür ve Güneş'in zaten geçtiğimiz hafta kavuşumuyla beraber önce Merkür'le daha sonra Güneş'le etkileşime girecek Kiron. Burada da aslında bazı alanlarda bizi yoran, bizi üzen konuların artık sanki göz önüne geleceği ve bu konuların artık iyileşmeye başlayacağı, bu konulara bir ışığın, bir aydınlanmanın geleceğini gösteren bir etkileşim zaten aslında 29 Kasım'daki etkileşimle de paralel bir şekilde ilerliyor. Yani hafta başlangıcında geçmişteki bazı sözleri, bazı cümleleri, bazı kararları eleştirmek veya eleştirmek adına çok güzel imkan ve olanaklar yakalayacağız gibi gözüküyor açıkçası. Yine 30 Kasım tarihinde Venüs Neptün sextili var. 20 derece oğlak ve 20 derece balık burcunda meydana gelecek. Toprak ve su gruplarının 20 derece civarında gezegen dizilimleri olanlar bu güzel muhteşem etkileşimden nasibini alacaklardır. Burada Venüs ve Neptün arasındaki bu destekleyici görünüm, özellikle aşk ilişkilerde gerçekten hayallerinize kavuşma, aradığım ilişki, aradığım bağlantı, hayallerimdeki kişi diyebileceğiniz potansiyellere sahip insanları karşınıza çıkarabilir. Bununla beraber parasal anlamda, maddi anlamda gerçekten hayallerinizin veya ufak bir hayaliniz dahi olsa bunun gerçekleştiği müjdesini verecek daha umutlu, daha pozitif bakmanızı sağlayacak, hayatın mucizevi taraflarını da görmenizi sağlayacak bir etkileşim esasında birçoğumuz belki aşk konusunda bazılarımız güzellik, kariyer ve para konusunda deneyimleyebiliriz. Çok keyifli etkileşimler gördüğünüz gibi. 30 Kasım tarihine kadar bizlerle beraber olacak. Aslında hafta başlangıcında gündemin çok yoğun olduğunu görüyoruz ve Kasım ayını bu enerjilerle kapatıyoruz. 1 Aralık tarihinde Neptün retrosu bitiyor. E, Neptün retrosu tabii ki e, bitecek ancak hemen bu ay veya bu hafta etkilerini hissetmeyeceğiz. Ancak 20 derece balık burcunda özellikle haritamızın balık burcunuz e, sembolize eden alanlarında geçtiğimiz 5-6 ay boyunca yaşamış olduğumuz kafa karışıklığı, bunalım, melankolik ruh hallerini çözümlemek adına e, bazı imkanlar yakalayacağız gibi gözüküyor e, bu retro bitimiyle beraber. Ve haftayı kapatırken 4 Aralık tarihinde yay burcunun 12 derecesinde bir güneş tutulması yaşayacağız ee, bu güneş tutulmasına dair daha kapsamlı bir video çekmeyi planlıyorum zaman ayırabilirsem ee, orada uzun uzun değineceğiz bu güneş tutulması Aslında 20 Mayıs 2020 tarihinden itibaren başlayan kadersel döngümüzün artık son adımını atacak gibi gözüküyor arkadaşlar bu ee, bir buçuk yıl boyunca hangi alanlarda kadersel döngülerden geçtik, hangi alanlarda kontrolü, direksiyon hakimiyetimizi kaybettik ee, ve. Bir noktaya sürüklendik e, ve bu bağlamda özellikle ne olup bittiyse bir durum değerlendirmesi yapıp bilhassa 30 e, pardon geçtiğimiz ay meydana gelen yani Kasım ayında meydana gelen ay tutulmasıyla beraber o bizde artık e, çağlayan haline gelen duygusal değişimlerin Artık somut ve real hayatta e, fiziki olarak e, aktif bir şekilde hayata geçmesini gözlemliyor olacağız. Yani e, dışarıdan gözle görülebilir bir takım adımlar atacağımızı söylüyor bu güneş tutulması. Ve e, bu güneş tutulmasında atacağımız adımların aslında referansını bizler geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Zaman zaman kontrolden çıkarak, zaman zaman ani kayıplar yaşayarak, zaman zaman ilginç tesadüflerle karşılaşarak deneyimledik. Dolayısıyla bu güneş tutulması enerjisiyle beraber aslında sağlam adımlar, güçlü başlangıçlar yapabiliyor olacağız. Çok keyifli açıları var ve bir takım kayıplarımızı artık telafi etmeye başlıyoruz. Sanki artık yeniden olduğumuz noktadan ama edindiğimiz tecrübelerle çok daha keyifli bir şekilde bir döngünün sonuna geldiğimizi hatırlatan bir tutulma olacak. Zaten 2022 senesinin tutulmaları artık Akrep ve Boğa aksında ilerliyor bildiğiniz gibi. Evet bu haftanın gündemi bu şekildeydi. Umarım Keyifli bir hafta olur sizler adına. Oldukça güzel, destekleyici etkileşimler var. Gerçekten birçok haritanın çok mucizevi şanslarla destekler ile karşılaşacağını ifade edebilirim. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan o kaotik ve Krizli ve sıkışık enerjilerden sonra bu hafta biraz ilaç gibi gelecek açıkçası. Hem tutulma enerjisiyle beraber hayata karşı daha cesur bir şekilde ilerliyor da olacağız. Şimdi bakalım yükselen burçları neler bekliyor olacak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Koç burcuyla hemen başlıyorum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Koç burçları. Bu hafta Yay burcunda bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmayla beraber özellikle yurt dışı meseleleri, hukuksal konular, hak ve adalet arayışınızla alakalı yeni oluşumlar içerisinde bulunabilirsiniz. Belki yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz, yeni gruplara girebilirsiniz, yeni yaşam felsefeleri benimsemeye başlayabilirsiniz. Aynı zamanda uzaklardan gelecek kişilerin haberleri, sosyal medya üzerinden alacağınız haberler Belki uluslararası ticaretle ilgileniyorsanız bu konularla alakalı gelişmeler gündeminizde fazlasıyla yer kaplayacak gibi gözüküyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla özellikle parasal konular, gelir gider dengesi, bunun yanı sıra eşin maddi durumu ve krizli süreçleri yönetmek adına artık yeni bir perspektif geliştirmeye başlıyorsunuz. Belki bir şey satın alacaksınız ve bu borcun altına gireceksiniz. Belki bir borcunuzu kapatacaksınız. Belki ortağınızın, ailenizin veya eşinizin maddi durumuyla alakalı Önemli gündemler olacak. Birçoğunuz da belki operasyonlar, ameliyatlar gibi gündemlerle ilgilenmek durumunda kalabilir. Her ne oluyorsa sizi gerçekten ciddi anlamda dönüştürecek ve değiştirecek bir e, deneyim olacağı benziyor. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. kalın Merhaba sevgili ikizler burçları bu hafta 7 elinizde meydana gelecek Güneş tutulmasıyla beraber ikili ilişkiler alanında yeni bir gündem hayatınıza dahil oluyor Belki yeni bir ilişki bir buçuk yıldır ikili ilişkiler alanında bir türlü dikiş tutturamadıysanız artık karşınıza belki de ideal partneriniz çıkabilir evli olan veya ilişkisi devam eden ikizler burçları evliliklerinde veya ilişkilerinde artık yeni bir perspektif geliştirme noktasında yaklaşımlar benimseyebilirler. bu Birçok ikizler Burçları belki ortaklık veya evlilik kararı alacak olabilir veyahut mevcut düzenlerinde bir takım değişimler söz konusu olacak olabilir. İkili ilişkiler alanında ve karşınızdaki muhataplarınızda büyük yenilikler ve değişimler söz konusu gibi gözüküyor sevgili ikizler Burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları. Bu hafta 6. evinizde meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla beraber hayatınıza yeni bir rutin, yeni bir alışkanlık ekliyor gibisiniz. Burada özellikle bu rutinle beraber belki spora başlıyorsunuz, belki beslenme düzeninizi değiştiriyorsunuz, belki sağlığınızla alakalı bir gündem açığa çıkıyor. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca hayatımı bir türlü organize edemiyorum. Sürekli olarak bir şeylerin peşinden yetişmeye çalışıyorum. Ancak kendimi rahat hissetmiyorum dediğiniz konular varsa artık net bir karar alarak bu konuda daha kapsamlı ve düzgün bir şekilde ilerliyor olacaksınız. Bunun yanı sıra iş hayatınızda değişimler olabilir, yeni bir işe girebilirsiniz, mevcut işinizde sorumluluklarınız veya görev tanımanız değişebilir. Bu da dolayısıyla rutinlerinize etki edecek olabilir sevgili yengeç burçları. Zararlı alışkanlıkları bırakmak adına da oldukça uygun bir süreçten geçiyorsunuz. Güzel bir hafta olmasını dilerim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslan burçları, bu hafta Meydana gelecek olan güneş tutulması ile beraber özellikle aşk hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir aşk hayatınıza girebilir, belki bir çoğunuz çocuk sahibi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra heyecan verici deneyimlere açık olacağınız hayatın daha çok eğlenceli taraflarını artık keşfetmeye başlayacağınız bir dönem olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları. Bu hafta 4. evinizde meydana gelecek olan tutulmayla beraber ev, yuva, aile yaşantınıza dair bir takım yenilikler meydana geliyor olacak. Belki birçoğunuz ailevi problemlerle ilgilenmek durumunda kalabilir, taşınma gündemiyle uğraşabilir. Bunun yanı sıra ebeveynlerle alakalı gündemler de yine sizi fazlasıyla meşgul edebilir gibi gözüküyor. Burada aslında kökleriniz, değer yargılarınızla alakalı artık bir farkındalığa ulaşacaksınız. Kariyer hayatınızda ve geleceğinizde ilerlemek adına bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekiyor olacak. Bu hafta bunları keşfediyor olacaksınız sevgili Başak Burçları. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Terazi Burçları. Bu hafta. Yay burcunda meydana gelecek olan tutulmayla beraber çok sürpriz haberler alabilirsiniz. Çok aksiyon alabilir ve hızlı kararlar içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Birçoğunuz belki seyahat ve seyir halinde olacaktır. Birçoğunuz belki araba alımı satımı gibi gündemlerle ilgileniyor olacaktır. Bunun yanı sıra baktığımız zaman sürpriz haberler, yeni teklifler, yeni anlaşmaları da açık olacağınız. Özellikle uzun zamandır zihninizi meşgul eden konularla ilintili artık bir karara varacağınız bir haftada geçiyor olacaksınız. Umarım güzel ve keyifli bir hafta olur sizin için. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep burçları, bu hafta yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla beraber özellikle maddi manevi kaynaklarınız üzerinde yeni bir başlangıç enerjisi hakim olmaya başlayacak. Yeni bir kaynak arayışına girebilirsiniz, kendi değerinizi keşfedebilirsiniz, önemli bir harcama yapabilirsiniz. Daha çok gündeminiz sanki parasal anlamda geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca yaşamış olduğunuz sıkıntıları çözümlemeye yönelik bir hamle olacak gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Şimdi önümüzdeki hafta görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay borçları Bu hafta sizin haftanız Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca Yaşamış olduğunuz karmik deneyimler Zorlanmalar, tıkanıklıklar, blokajlar Artık bu hafta meydana gelen güneş tutulması ile Beraber çözümleniyor Gerçekten ciddi bir sıçrama yakalayabileceğiniz Bir hafta olacak gibi gözüküyor Eğer değerlendirebilirseniz kadersel döngüler Sizi destekliyor olacak Büyük bir fırsat çıkabilir karşınıza Büyük bir başlangıç için ilk adımlar Atabilirsiniz Özellikle artık hak edişleri almaya başladığınız hissettirecek deneyimlere açık olmanız gerekiyor gibi gözüküyor. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili olak burçları. Bu hafta yay burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla beraber Özellikle geçmiş ve gizlide kalan bir konuyu e, yeniden ele almanız gerekebilir. E, sizden saklanan bir konunun açığa çıkması söz konusu olabilir. Bununla beraber geçmişteki e, halledemediğiniz bir meseleyi çözümlemek adına yeni bir takım yöntemler bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, bilinçaltı üzerinde çalışabileceğiniz, İçten içe kendinize bir motivasyon sağlayıp bu bağlamda artık net kararlar almaya başlayacağınız, kendi kendinizi motive edeceğiniz bir hafta olabilir gibi gözüküyor. Sağlıkla alakalı da kendinizi şifalandırabileceğiniz, maneviyatınızı yükseltecek bir hafta gibi. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Kova burçları. Bu hafta Yay burcunda meydana gelecek olan Güneş tutulmasıyla beraber özellikle kariyer gelirleriniz, gelecek hedefleriniz, hayalleriniz ve sosyal çevrenizle alakalı büyük bir atılım içerisine bulunabilirsiniz. Birçoğunuz belki uzun zamandır beklediği terfiyi, zammı bu hafta itibariyle alacağı sinyallerini alabilir. Bunun yanı sıra yeni bir sosyal çevreye dahil olmak, yeni arkadaşlıklar edinmek veya dostların hayatında yaşanacak güzel gelişmeler veyahut onların desteğiyle meydana gelen güzel gelişmeler söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Umarım keyifli bir hafta olur sizler adına. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta yer burcunda meydana gelecek olan güneş tutulmasıyla beraber özellikle geleceğinizle alakalı Önemli bir atılımda bulunabileceğiniz, cesaret göstererek ön plana çıkabileceğiniz bir gündem ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Kariyer hayatınızda yeni bir atılım, yeni bir oluşum içerisinde bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra insanların göz önünde olacağınız ve insanların dikkatini çekeceğiniz, artık kendi farkınızı ve kendi vizyonunuzu ortaya koyacağınız bir hafta olacak gibi gözüküyor. Zirvedesiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.